Türkiye'nin en iyi iddia bilir kanalı. İlk maçımız 676 kodlu mücadele Yunanistan'da. Yine. Dediğim gibi e, saçak bir akitmeyi çalışıyoruz. Her ne kadar izleyemezsek de. Zaten oldukça gördüğünüz gibi. Varken de biz oldukça eskili John Copp'un statisiyle biz bir kuşa neler yapmaya çalışıyoruz. Öğretmeye iddia bilirteyim. Sevgili bahis severler Evet sevgili bahis severler Türkiye'nin iddialı iddia kanalı İddiabilir TV'ye geldiniz. 1 Şubat Cuma gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz Fakat en başta uyaralım Cuma günü çok güvenilir maçlar olmuyor Biliyorsunuz veya genelde sürprizler çıkabiliyor O yüzden çok fazla güvenim yok yine %70 civarında diyelim Muhtemel olabilecek tahminleri sizlere vereceğim Bülten daha güncellenmediği için tabi Perşembe ee, akşam saatlerinde çekiyoruz biz bunu henüz bülten güncellenmedi yeni maçlar eklenecektir ama yine de sizler için 5-6 maç seçtik biz her videoda önerdiğim gibi şu videoyu izlemeyenler mutlaka izlesin arkadaşlar İddiada nasıl kupon tutturmalısınız kasanız nasıl yönetmelisiniz ve Video düzenimiz hakkında bilgi verdiğimiz ve tanıtım videomuzu arkasından mutlaka izleyin. Ondan sonra bir daha Ömür boyu izlemenize gerek kalmayacak. Bana soru sormanıza da gerek kalmayacak. Hemen bakalım haftaya çıkardığımızda ne yapmıştık? Nasıl kupon tutturulmuştu? O kadar sürpriz. Ha bu arada laklara bir verin de laklarla bir coşalım. Önce daha videonun başında laklarımızı yapalım ve sizler de maçlar hakkında görüşlerinizi yorumlara yazarsanız seviniriz arkadaşlar. O kadar sürprizin çıktı. Hafta içinde arkadaşlar salı günü 9 maç yorumlamıştık. 3 tanesinde başarısız olduk ama yine kupon tutturanlar vardı. Ee, çok iyi sayılmazdık ama Çarşamba günü 8 maçta sadece Liverpool Liverpool Leicester maçında bir ve üst tercihlerimiz vardı. İkisi de tutmadı ama diğer maçlarda yarısı iki tercihimiz tuttu. Yarısı tek tercihimiz tuttu ama nasıl kupon tutturan tutturdu? Yattık mattık. Çok sürpriz çıktı diyorsunuz ama adam diyor ki abi sağlam kuponum yattı. Atıyorum diyor pool'a bir vermiş ya da üst vermiş ama alternatif kuponum tuttu diyor. Teşekkür ederim diyor. Ama öbürü tutturamadık. Yattık diyor. Neden? Ya alternatif kupon yapmıyor. Ya kuponuna çok maç koyuyor. 7-8 maç. Bütün maçları koyuyor. Dediğim gibi alternatif kupon yapmıyor. Yani 8-7 başarımız var. Biz ne diyoruz? Her zaman beni tanıyan Adamlar birdir arkadaşlar yüzde 85 yüzde 90 gollere giderim ben ne kadar zaten ya oran düşük diye atıyorum Liverpool gibi favori takımlara gidemiyoruz ya da e, her zaman sürpriz çıkabilir diye mesela çarşı maçını evet yener dedik ama üst dedik e şimdi bir kupona yener dedin yattı ama üst dediğin kupon devam ediyor hani anlatabiliyor muyum? Alternatif kupon yapmazsanız tutturmanız çok zor tek kuponla O videoyu izlerseniz zaten bunların hepsini anlattım O yüzden yaptık ettik sürpriz oldu. Hiç ilgilendirmiyor sürprizler de olsa biz kuponumuzu tutturduk Çatır çatır o binlerce arkadaş ve ben e, Kuponlarımızı tutturduk Çünkü genelde gollere oynadık Kuponumuza fazla maç koymadık 3-4 maç koyduk Ve alternatif kuponlar yaptık e, da yine her zamanki gibi yönetmenim paylaşır Videonun altında linki var ve ekranda da çıkarır Belki şimdi kafasına eserse e, Oradan da yorumlarımızı ve kupon tavsiyelerimizi takip edebilirsiniz Bana kupon soruyorsunuz kuponlarımız kuponlarımızı orada yaşıyoruz. Mesela bir arkadaşımız dedi ki ben o çok sürprizin çıktığını düşündüğünüz Per, e, Perşembe günü mü? Çarşamba akşamı iki tane kupon paylaşmıştım. 3'er maçtık. İkisinden de tek maç yaptı. Tek maç attı Adam bunları birleştirmiş. Oradan kafasına yatan ya da 4 maç almış. Yine kupon tutturmuş. Amistik Plus'tan e, teşekkür ederiz diyor. Orada yine seçtik arasında. Kafanıza yatanlardan seçin. 3 maçta da 4 maç arkadaşlar. Oradan da kupon tutturanlar var. Bana kupon sormayın. Haftanın gün hafta sonları ve hafta içi de güzel maç olursa bir gün daha. Orada kupon paylaşımlarımızı tavsiyelerimizi sizlere yapıyoruz. Kafanıza yatanları alın. Cuma günü hemen hızlıca maçlarımıza geçelim. 101 kodlu mücadele. 20-30'da Fenerbahçe kendi evinde Göztepe'yi konuk edecek. Toto videomuzda da anlattık. Hava açık olacak Fenerbahçe. İstanbul'da 10 derece bir hava bekleniyor. Yağmur beklenmiyor. Ee, güzel bir statta Göztepe'de oyunu çekinleştirmeyecek. Galatasaray karşısında zaten şanssızlardı. İki topları direkten döndü. gol atamamaları bir mucizeydi. Juventus'un gol atamaması gibi. Mesela Juventus gol atamıyor. Düşün. Buna çok isyan var arkadaşlar. Juventus Atalanta karşısında kupada 3-0 yeniliyor. Ama ne dedik? Atalanta da atar, Juventus da atar. Var olur ama alternatifte de üst denendi. dedik. İşte alternatif kuponu tutan arkadaş oraya üst koymuş da tutturmuş. Juventus yılda bir defa karşılıklı gol var oynadığımız mücadelede hani rakip atamasada yatsak Juventus 0 olsa hayvallah olabilir atamadı deriz. Ama rakibi atıp da Juventus'un atamadığı yılda bir ya da iki defa denk gelir. İsyana anlıyorum ama şans artık yapacak bir şey yok. Atamadılar iyi oynamadılar. Zaten videomuzda da söylemiştik. Juventus'un performansının düştüğünü, Lazio maçında gözlemlediğimizi ama yine de gol atamayacağını da düşünemedik. Ama üst olur demiştik en azından alternatif kuponlarını tercih edenler kazandılar. bunların aklıma geldi. Ha iyi da gol atamayan Göztepe Galatasaray maçında ama Fenerbahçe'nin sahasında güzel e, hava şartlarında Fenerbahçe'ye gol atacaktır. Fenerbahçe'nin defansif sahaflarını değerlendirecektir diye düşünüyorum. Fenerbahçe de aynı şekilde yine morallendi Malatya maçıyla. Ee, Hasan Ali Kaldırım sarı kart alsa Hemen eksiklerini söyleyelim Skirtle kırmızı kart cezalısı Frey zaten sakat başka bir şey yok Göztepe'de de e, Lamine Gassama Defansın önemli ismi yine mutlaka etkisi olacaktır Önemli bir isim Adam Atıroya'nın sakat da devam ediyor Andre Paco sarı kart cezalısı Poco o da Ortasan'ın önemli bir ismi Etkileyecektir ama bir şekilde Göztepe Yine bu iyi oyunun karşılığında gol bulacaktır Diye düşünüyorum ben Var oranı 1, 40 üst bir 45. ben yine gollü bir mücadele bekliyorum burada Fener'in de gol yiyeceği ama sonunda zor da olsa 2-1-3-1 galip geleceği bir mücadele beklediğim için <gülüyor> kuponumuzun birine var birine üst yine tercih edebiliriz diye düşünüyorum Fenerbahçeli arkadaşlar yine güvenirlerse 1.55 gibi güzel bir oranı var Kadıköy'de her zaman bu oranı bulamaz sürpriz düşünenler yenemeyebilir diyenler de dediğim gibi karşılıklı gol var öne çıkardığımız tercihtir. 102 numaralı mücadele, 102 kodlu mücadele 22-30'da Almanya, Bundestiga'da Hanover kendi evinde Leipzig'i konuk edecek arkadaşlar. Burada da Leipzig'in yükselen performansı var. Hanover ne kadar kendi evinde de olsa ligin vasat takımlarından biri yine alt sıralarda yer alıyor biliyorsunuz. Zünbek gibi Hanover'de vasat bir takım Zaten eksikleri de var bu mücadelede. Forvetlerinden 2 tanesi. Biri 4 golle, biri 3 golle oynayan. iki forveti sakat. Bir tane forvetleri var 5 gollü. Leipzig'te Kevin Campbell oynayamayacak. Sakat bir de defanslı önemli bir isim var uzun süredir. Sakatlığı devam eden. Hanover'in bu arada az kalecileri sakat. Onu söyleyelim O oynamayacak. Ee, son mücadelelerine baktığımızda zaten Leipzig biliyorsunuz 4-0 ile geçmişti Düsseldorf'u deplasmanda Hanover Dortmund'a 5-1 yenilmişti ondan önce kendi evinde verdi e yani burada çok büyük bir aksilikler olmadıkça işte penaltı kaçmadıkça direklerden dönmedikçe öyle söyleyelim bari çünkü ondan sonra böyle dediğin olmadı diyorsunuz yani futbol dışı olaylar geliş, gelişmedikçe Leipzig Hanover'e geçecektir bir 40 oranı e, tercih edilebilir. Alternatif kuponlara veya güvenmeyenler varsa da e, Hanover'in de belki o çıkışlarından birinde gol bulacağını, gollere eşlik edebileceğini ve maçın üste taşınacağını. Leipzig'in 3-0, 3-0 ya da 3-1 gibi yeneceğini düşündüğüm için üst tercih de alternatif kuponlar için değerlendirilebilir diye düşünüyorum. 103 kodlu mücadele bir sonraki maçımız Fransa'da 22-45'te başlayacak. Lille kendi evinde Nice takımını ağırlayacak. Lille özellikle kendi evinde etkili olan bir takım. Bu sene biliyorsunuz ikinci sırada da tam şampiyon olma şansları yok ama ikinci oynuyorlar. En azından ligin ilk yarısında Nice'n kendi evinde oynadıkları mücadelede 2-0 yenilmişlerdi. Nice de fena sayılmayan bir performans gösteriyor ama deplasmanlarda o kadar değil. Ee, bu mücadelede de çok büyük sürpriz olmadıkça bakalım şöyle Mehmet Zeki Çelik defansın önemsinlerinden Lil'de sakat oynayamayacak. Nice de çok önemli bir sakat ceza alıyor. Bu karşılaşmayı da ben Lil'in 2-0-2-1 civarında kazanacağını düşündüğüm için Yani tercihlerimizden birini 1 olarak yapabiliriz Güvenmeyenler ya da alternatifte golleri Oynamak isteyenler varsa 2-3 gol çok ideal Olacaktır bu maç bana göre tam 2-3 gol mücadelesi 1.75 oranıyla klasik bir 2-3 gol maçı gibi görünüyor. Dediğim gibi Lille 2-0'ya da 2-1 kazanabilir. Belki sürpriz çıksa bile 1-1'le çıkar. O yüzden 4'den 4 veya daha fazla gol beklemediğim için 2-3 gol idealdir. Bunu sağlam kuponunuzda da deneyebilirsiniz. Zaten Tifteli'li de galibiyeti de deneyebilirsiniz. Tercihlerimiz bu yönde. 104 gollu mücadelede saat 23'te İspanyal La Liga'da Huesca kendi evinde Valadolite'yi konuk edecek. Huesca artık son çırpınışlarını yapıyor ligin son sırasında. Geçen hafta da e, Sosyedat deplasmanında 0-0 berabere kalarak bir puan almıştı. Biliyorsunuz hatırlarsınız. E, Valadolid de içeride dışarıda etkili olabilen iyi kontraya çıkabilen bir takım. E, geçen hafta Seltevigü kendi evinde 2-1 yenmişti. Dış sahada da e, dediğim gibi kontralarıyla gol bulabilen bir takım. Huesca gibi vasat bir takım üstüne gelirse zaten mutlaka cezayı keser de Huesca o kadar saldırır mı onu bilemiyorum. Sarı kart cezası orta sahadan önemli bir ismi Vali ev sahibinde Önemli bir sakat cezalı yok Şöyle bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar İkinci ligdeyken bu iki takım Hueska'nın kendi sahasında 2017'de oynadığı iki mücadelede de 1-0 aldığını görüyoruz ama 2018'de oynanan e, Valadolid'in oynanan sahaları, sahasında oynanan maçlarda da Valadolid'in 3-2 ve 1-0 kazandığını görüyoruz. Dediğim gibi bu maça çok güvenmiyorum. Kuponunuza koymasanız da olur ama koyarsanız iki takımın da gol atarına oynayabiliriz. Suweska'da dediğim gibi son çırpılışlar kendi evinde puan alması gereken e, hedef maçlarından biri olarak görebilir. Bu mücadeleyi gol atabilir. Valadolid'de bir gol atacaktır. 1-1 bitebilir diye düşündüğüm için 1.55 oranından karşılıklı gol var tercih edilebilir. Onun dışında Asıl tercih edeceğim olay benim 2-3 gol arkadaşlar. Dediğim gibi mücadele 1-1 ya da bir taraf yansa iki 2-1 yeneceğini düşündüğüm için 2-3 gol yine tercih edilebilecek bir değerli alternatif. bir 75 oranından onun dışında sistem maçlarında sistem kuponunuzda 0 tercih edebilirsiniz 2.90 gibi bir oranı var. Yurt dışındaki arkadaşlar bazen söylüyorlar işte sağlam oran az oran olsun bizim olsun ama var veya üst dediğin maçlara 1.5 üst gidin arkadaşlar. Sizlere her seferinde aklıma gelmiyor söylemek ya da bir takıma güveniyorsan mesela Lili'nin oranı sizin orada 1.80 1.90 vardı. 1.0 çifteşten sonra 1.15 1.20 orandan mesela veya Lapsic'e 2 oynayabilirsin ya da o maça 1.5 üst oynayabilirsin. Bunları ben söylemezsem kendiniz verdiğim tercihlere göre bir altını tercih edebilirsiniz. Bu arada mücadelesi dediğim gibi kuponunuza koymaya mecbur kalmadıkça koyarsanız da 2-3 gol olarak tercih edebilirsiniz. Sistem için de 0 öneriyorum. E şu anda bültende olmayan 3 maçı hemen hızlıca söyleyeyim. Maçkolik'ten aldığım saat 22'de başlayacak olan Hollanda'da Şaf, e De Graafschap Nakbirada'yı konuk edecek kendi evinde. Alt sıraları ilgilendiren bir mücadele. Bu mücadelenin tabi oranları da belli değil ama karşılıklı goller atılacaktır direkt rakibi oldukları için ve birbirlerine kolay gol atabildiklerini düşünüyorum. Ben Hollanda liginde bunların maçları genelde gollü geçtiğini biliyoruz. Oran düşüktür ama belki karşılıklı gol var ve üst olarak kuponlarımıza oran yükseltmek açısından değerlendirebiliriz. Bir diğer mücadelemiz Belçika'da 22 30da oynanacak. Moskorn kendi ev Ruğa ekonomik edecek yine oranlar belli değil Çağa yüksek oran aldıysa sıfır şifte şans deneyebilirsiniz ama ben golü mücadele bekliyorum o kendi evinde tehlikeli son zamanlarda formda da bir takım zaten o yüzden bu mücadeleyi Charleroi'nin yenilmezliği dışında gollere gidip üst olarak tercih edebiliriz diye düşünüyorum. Sistemde de handicap 0. Sanki Charleroi 2-1 alır gibi geliyor bana. O yüzden tek farklı Charleroi galibiyetine yani handicap 0 deneyebiliriz. Dediğim gibi Charleroi'nin oranı yüksekse 0-2 şans sağlam olacaktır. Ve son mücadele Portekiz'de 23-30'da oynanacak. Riva ve Tondela'yı konuk edecek. Her ne kadar çok fazla güvenmesem de bu da klasik bir 2-3 gol mücadelesi arkadaşlar. Huawei ile Tondela e, genelde denk takımlar birbirlerine. Son performansları da incelediğimizde gördüğümüz üzere iki takım da birbirine gol atıp sanki 1-1 bitecek ya da bir taraf en fazla 2-1 biteceğini düşündüğüm için 2-3 gol e, bir kuponumuzda denenebilir ya da bir kuponumuzda karşılıklı gol var da denenebilir oranları görmediğim için bilmiyorum ama yine 1 50 -1 vardır karşılıklı gol var oranı. 2-3 golü de yine bir 75 1 80 civarında olacaktır. Sisteme yine bunun 0 yazabilirsiniz. 1-1 bitme ihtimali yüksek. Dediğim gibi en fazla biri alsa bile 2-1 alacağını düşündüğüm için 2-3 gol ideal olacaktır. Sizler için de Cuma günü en azından 2 kupon oluşturacak kadar tercihlerimizi paylaştık. Dediğim gibi çok fazla para basmayın. Kaybettiğiniz zaman üzülmeyeceğiniz kadar para basın. Ee, zevk için oynayın bu oyunu. Özellikle cumaları sürpriz çıkabiliyor biliyorsunuz. Ee, ve internetten oradan buradan parayla kupon satan arkadaşlara inanmayın. Parayla kupon satın. Almayın uyarılarımızı da yaptıktan sonra ayrılı cumalar diliyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum hafta sonu videolarımızda görüşmek üzere like'ları devam edin arkadaşlar bizleri desteklediğiniz için teşekkür ederiz ve şuradan kanala abone olup da abone olup da zil işaretine basarsanız her video yükleminde bildirim gelmiş olur sizlere hoşçakalın görüşürüz